Merhaba arkadaşlar, şu anda ekranda SPK uyarı yazısını görüyorsunuz. Burada anlatılan şeyler yatırım tavsiyeleri değildir. Evet, şu anda XU100 endeksini, borsamızın, XU100 endeksinin performansını görüyoruz. 4 saatlikte. 2018 yılı başında aşağı yukarı 1117-1118 puanlarda endeks. 2018 Nisan'ında 1200 puanlara gelmiş. Yani 1150-1200 arasında epeyce bir aylar geçmiş. 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart gibi. Sonrasında 2020 yılında... 1250 puanları da aşmış. Pandemi problemi ortaya çıktığında büyük bir düşüş. Sonrasında toparlanışla tekrar 1200'lü puanlara gelmiş. Şimdi burada sizlere açıklamak istediğim konu şu. Bakın 2018 yılı Ocak ayı, Ocak ayına geldiğimizde 3 Ocak tarihi şu anda bulunduğumuz yer Ocak ayı içerisinde 1182 Ocak sonunda Şubat'a gelindiğinde de 1208 puanlara gelmiş. Bu tarihte bu tarihte yani Ocak ayının içinde ve sonuna doğru döviz kuru neymiş? 2018 yılı Ocak ayına doğru geliyorum. 2018 yılı bakın 2000 şu anda 2018 yılı Ocak ayındayız. Şubat ayındayız şu anda. Seviye ne? Döviz kurundaki seviye fiyat seviyesi görüyoruz burada. 3.797 TL dolar kuru 3,797 Şu anda bulunduğumuz seviyene 8,480 8,480 Aradaki farkı bir hesaplayalım. 8,480 Eksi 3,797 3.800. Diyelim ona da 3.800. Aradaki fark 4.680. 4.680 dediğimiz aradaki dolar kurundaki yükseliş 4.680. Bunu 2018'in Ocak ayındaki kura böldüğümüz zaman 3 797 3.8'e böldüğümüz zaman bölü 3.80'e böldüğümüzde 1.23 rakamını elde ederiz. 1.23 rakamı şu demek. Şu tarihteki 2018 Ocak ayında ki Türk Lirası'nın 1.23 katı değer kaybettiği anlamına geliyor. Dövizin daha doğrusu Amerikan Doları'nın 1.23 kat yükseldiği anlamına geliyor. Şimdi şöyle yapalım. S&P 100 Endeksi bu tarihte neydi? 1200 seviyesinde değil miydi? Evet. Bunu 1.23 kat yükselmesi demek zaten aynı kalsa 1 olarak kabul edersek 1.23 kat yükselen bir döviz 2.23 seviyesine gelmiştir. O zaman 2.23 ile çarpmak zorundayız bu rakamı. 1200 seviyesi 1208 1208 diyelim 1208 1208 çarpı 2.23 dediğimiz zaman 2693 rakamını buluruz şu anda Türk lirası karşısında dövizin yükselmiş olduğu seviyeye göre 2693 endekse erişmiş olmamız gerekiyor ki Borsadaki hisse senetlerimizin dolar kuruna endeksli değerleri aynı kalmış olsun. Şu anda bulunduğumuz seviye nedir? 1440.90 1441 2693 aradaki fark ne? 2700 desek Aradaki fark 1300 neredeyse. Bulunduğumuz seviye 1441. 1300 puan aşağıya gitmişiz. 1300 puan 1440'ın neredeyse %90'ı yüzde %90 yüzde seviyesinde e, borsadaki hisse senetlerimizin dolar kuru karşısında değerlerinin düştüğünü ucuzladığını dolar bazında farz edin ki 2018 yılında 10 dolara alabildiğimiz herhangi bir şirketin hissesi varsa ki mutlaka vardır. Bugün aynı hissenin yaklaşık 5-5.5 dolar civarında bir paraya satın alınabildiğini Anlayabiliriz burada. Bunun anlamı şu, şu anda bulunduğumuz seviyede 2018 yılı Ocak ayına göre %90 hisselerimizin, şirketlerimizin değerleri ucuzlamıştır. Bunu bir kenara yazalım. Bu çok önemli bir konu çünkü şu anda borsa bu grafiklere şöyle baktığınız zaman, işte şöyle, burada böyle, bilmem mi, aşağı doğru gelmiş, sonra yükselmiş, sonra düşmüş falan filan. Ama sonuçta Türkiye'de döviz bazlı işlem yapan, parasını döviz bazında mevduatta tutan veya yatırımlara yönlendiren çok büyük bir kesim var. Ve Türkiye'de bütün mal ve hizmetleri neredeyse tamamı, dövize endeksli olarak fiyatlanıyor. İthalat fiyatları, mal ve hizmetlerin maliyetleri, yurt içindeki satış fiyatları, her şey dövize endeksli olarak oluşturuluyor. Gelelim şimdi burada, buradan çıkarmamız gereken sonuca burada endeks isterse 1550 1575 1580 olsun. Erişmesi gereken yer 2693 puan olduğu takdirde 2700 puan olsa bile 2018 yılı Ocak ayındaki değerlerini ancak bulabiliyor. Şirketlerimizin değerlerini. Bu şirketler neden değer kaybetsin ki? Şirketlerin Arsaları, arazileri, fabrikaları, demirbaşları, bütün sahip oldukları mallar, ürettikleri hizmetler, ürünler onların hepsi döviz bazında fiyatlanıyor, değerleniyor ve piyasada satış fiyatları 2018 yılı Ocak ayındaki seviyelerde kalmıyor. Bunlara döviz yükseldikçe sürekli zam geliyor dövizin yükselmesiyle sürekli zam gelen pek çok mal ve hizmetlerin fiyatlarında neredeyse iki katına yakın bir artışında olduğunu pek çok üründe görebiliyoruz. Piyasa, iç piyasa koşullarında arzın, talebin yeterli, yetersiz oluşundan kaynaklanan bazı fiyat hareketleri olabilir. Ancak ciddi manada yukarıya doğru fiyatların gittiğini görüyoruz. Şirketlerin kazançları zaten karlı olan şirketlerin kârları daha da artarak devam ediyor. Değerlerini kaybetmelerinin bir mantığı yok. O halde bu şirket sahipleri bu şirketlerin hisselerini elinde tutan büyük fonlar büyük yatırımcılar döviz bazında Olayı düşündüklerinde şirketlerin 2018 yılı Ocak aylarındaki değerlerinin %90 civarında daha aşağılarda çok daha ucuzlamış olduğunu ve borsa endeksinin ancak 2693-2700 puanlara yükselmesi halinde ki şu anda 1440'larda olduğumuza göre şu andaki bulunduğumuz seviyeden borsanın tüm endeksinin %90 civarında yukarıya gitmesi halinde dolar kuru açısından dolar bazında şirketlerinin ve hisselerinin değerini 2018 yılındaki değerini tekrar bulabileceğini biliyorlar. E, o, o halde şu anda %90'lık artışla gerçek değerini bulacak olan bir ise şu anda demek ki gerçek değerinin yarısı civarlarındaki iki katına yükseldiği zaman ancak 2018 Ocak ayındaki değerlerini bulacak. Burada benim vermek istediğim mesaj şudur. Su akar yolunu bulur derler. Sonuçta ülkenizde %20'ye yakın enflasyon var. Paranızın değeri şu seviyede 2018 yılı Ocak ayındaki şu seviyelerde 1200 civarındaki seviyelerden 1190-1200 bakın şuralarda bu seviyelerden dolar kuru 3.8 liradan 8.545 8.545 liraya gitmiş. Yani 123 artmış. İki katının %23 daha da fazlasında artmış. Yani bir kabul edersek şirketin değerini 2.23 olması gerekiyor. Dolar kuruna baktığımız takdirde Türk lirasının bu değer kaybıyla Türk lirası bazındaki fiyatların ucuzlayışı 1 liradan 2.23 liraya yükselmiş olması gerekiyor ki şirketin değeri aynı kalsın. Kaldı ki bu şirketlerin pek çoğu çok da iyi çalışan, çok iyi karlar, bilen çok karları açıklayan şirketler. Demem şudur. Şu anda bulunan bu seviyeler, 1400'lü, 1440'lı seviyeler, hisse senetlerinin 2018 Ocak ayındaki değerlerinin dahi yarısını ifade eden seviyelerdir ve hisse senetlerinin pek çoğu gerçekte dolar bazında olması gereken değerlerinin yar, yarısı civarlarındadır. Zaten piyasa değeri, defter değeri oranlarına baktığınız zaman 0.50'lerde 0.60, 0.70 0.80 civarında P'de, D'de oranlarını görüyoruz. Şirketlerin e, sahip oldukları öz kaynakları ve toplam varlıklarına kıyasladığınız zaman piyasa değerleri bu sahip oldukları öz varlıklarının değerlerini bile bulmuyor. Kaldı ki bu sahip oldukları öz varlıklar vesaire bunlar gerçek bugün gerçek değerleri ifade etmekten çok uzak rakamlar. Bunları zaman içinde düzenleme yapıyorlar, yeniden değerlemeler yapıyorlar ama yani biliyoruz ki herhangi bir fabrikanın değeri 100 milyonsa bu şirketin özvarlıklar kaleminde belki de gerçek değerin yarısı veya üçte biri, dörtte biri gibi rakamlarla ifade edilebiliyor özvarlıklarının gerçek değerini de göremiyoruz. Demem şudur, oldukça büyük ölçüde ucuzlamış ve mantık ölçülerinde en azından olması gereken gerçek değerinin yarısına inmiş bir borsa endeksi ortadadır. Bu borsa endeksinin XU 100'ün gerçek şirket değerlerini ifade edebilmesi için çok %90 civarına yakın bir artış göstermesi gerekiyor. Bunun önümüzdeki dönemde bir yıl, iki yıl, üç yıllık dönemde bu oluşan farkın bir şekilde borsadaki önemli bir yükselişle kısmen kapanacağını düşünüyorum. Bu arada döviz kuru zaten iki yıl üç yıllık dönemde yüzde 40-50 civarında da döviz kuru'nun ilave artış yapabileceğini düşünürsek. Borsa endeksinin öncelikle yüzde 90 zaten geride kalmıştı. Yüzde üzerine yüzde 45 yeri koyun. Yüzde 135 bulunduğu seviyenin yüzde 135 üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu ortalamadır endeks bazında. Ortalama bir değerdir. Bütün şirketler ortalama bu şekilde gidecek demek anlamına gelmiyor. Önemli ölçüde yükseliş ihtimali barındıran bir borsamız var. Bu orta ve uzun vade 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık badede borsada önemli yukarı yönde şirketlerin değerlerini, gerçek hak ettikleri değerlerini bulabilecekleri bir piyasa olacağını gösterir. Bu bir. İkincisi, böyle bir dönemde borsanın önemli yükseliş yapması gereken ve bunu yaptığı dönemlerde en büyük kazancı da yatırımlarla ilgili önemli yatırımcı şirketlerin finansal varlıklara şirketlere ve e, borsa endekslerinde hisselere yatırım yaparak e, para kazanan pek çok aracı kurumların ve yatırım şirketlerinin çok büyük çok çok büyük kazançlar sağlayabilecekleri bir dönem olarak görüyorum. Bu yatırım şirketlerinin pozitif pozitif yönde çok büyük ataklar içerisine gireceklerinin beklentisi içerisindeyim. Borsa yatırımcıları en az 2 bilanço dönemi, 6 ay 1 yıl en az ama daha da uzun 2 uzun, yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık geleceğe yatırım yapmalılar. Bu dönem içerisinde, bu dönemler içerisinde fiyatların çok çok ucuzladığı, mal yapılabilecek, alıp tutulabileceği dönemler yaşandığı zaman da sağlam bir şekilde yatırımını yapıp bir ev almış, arsa almış gibi gerekirse yıllarca, tutabilmesi halinde kat kat büyük kazançlar sağlayabileceklerini düşünüyorum. Borsanın bugünlerde ucuz fiyatlara satışlar koyup oralardan küçük yatırımcıların elinden mallarının kapılmaya çalışıldığı bir dönem. Bu dönemde orta ve uzun vadeli yatırım bilinci içerisinde küçük yatırımcının bilinçli seçimler yaparak, finansal yapısı, bilançoları, güvenilirliği sağlam, köklü şirketlerin, pozitif çalışmalar yapan, iyi çalışan şirketlerin hisselerinde, uzun vadeli, orta ube uzun vadeli yatırım yapan küçük yatırımcıların yüzlerinin güleceğini düşünüyorum. Kişisel görüşlerimdir herhangi bir biçimde yatırım tavsiyeleri değildir. Burada bu dönemi belki sıkıntılı bir şekilde yaşayan yatırımcılara söylemek istediğim şey şu. Borsa yatırımı günlük olarak düşünülmez. Geleceğe yatırım yapılır. Bir ev alırken, bir arsa alırken bir ay, iki ay, üç ay içindeki fiyatının artışını şunu bunu düşünmezsiniz alırsınız, uzun vadeli olarak 20 yıl, 30 yıl sizde kalır. Aldığınız sağlam araştırmalar yaparak aldığınız hisse senetlerinize alırken uygun fiyatlardan, ucuz fiyatlardan, mantıklı fiyat seviyelerinden ucuz, uygun seviyelere düştüğü yerlerden almaya dikkat edin ve daha sonrasında da Fiyatların düşürüldüğü düşürüldüğü piyasalarda bunlardan etkilenmeyin. Uzun vadeli, orta ve uzun vadeli elinizde tutun. Mutlaka çok çok iyi seviyede kazanacağınızı göreceksiniz. Evet, bu videomuz burada sona eriyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.